Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir kutu açılım videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün JBL Flip Essential. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte JBL Flip Essential'in kutu açılımı ile karşınızdayım daha önce kanalda hiç görmediğiniz bir ürün incelemesi olacak. Bugün ben de ilk defa inceleyeceğim böyle bir ürünü. Eğer bana ücretsiz bir şekilde destek vermek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoda like atabilirsiniz. Yorumlar kısmına da kendi düşüncenizi veya aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ter yorum Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Çoğunuzu genelde cevaplıyorum. Hani mantık düzeyinde olan soruları genelde cevaplıyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız videoyu izlemiyor, sadece ilk bir dakikasına bakıyor yorumlara yazıyor. Ki halbuki videoyu izlese, sorduğu soruyu ben de orada çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şimdi laf çok uzatmayacağım. Hazırsanız beyaz masamıza geçelim. Evet klasik beyaz masamıza geldik arkadaşlar. Şimdi kutumuz önden görünüşü şu şekilde. Su dalgasının arasına atılmış bir JBL fotoğrafı var. Tasarımı bence gayet güzel yapılmış. Sol üst tarafta Philips Essential yazımız mevcut kabartma bir şekilde. Ortadaki JBL baskımız kutumuz normal karton bir kutu ama üzerine biraz daha aynı Philips Essential yazısı gibi kabartma bir şekilde işlenmiş ve zaten parlaklığını görebiliyorsunuz. Hemen sol alt köşesinde Bluetooth ibaresi ve hemen sağ köşesinde 10 saate varan pil süresini görüyoruz. Yine kutumuzun sağ tarafında yine aynı şekilde JBL'in yakın çekimini koymuşlar. Bu da aynı şekilde parlak ve biraz daha kabartma bir dokuya sahip. Buradaki izlerimiz yine aynı şekilde zaten parlamalarını görüyorsunuz. Hemen aşağısına Portable Bluetooth Speaker yani Portatif Bluetooth Hoparlör yazısını koymuşlar. Buraya Dare to Listen yazısını koymuşlar ve yanına ünlerin işaretini çakmışlar JBL'in logosunu. Kutumuzun hemen arka kısmında Philips S.N.T. yazımız Yine de dikey bir şekilde yazılmış ve bence gayet şık olmuş. Burada yine kabartma parlak bir şekilde JBL'imizi basmışlar. Üzerinde satın aldığımız yerin etiketi bulunuyordu. Onu söktüğümüz için böyle izler kalmış. Sol tarafında bluetooth simgemiz. 10 saatlik pil ömrümüz. Altında da IPX7 Bu Bulunca yani suya dayanıklı bir ürün. Şimdi gelin kutusundan çıkartalım. Alt tarafına alt tarafında yine işte kırılır yağmur. Bu işaretler var ve kutu içeriğini yazmışlar. JBL kablomuz ve belgeler. Kutu içerisinde bulunan malzemeleri de simge şeklinde koymuşlar. Hemen kutu alt tarafına. Şimdi kutumuzu şu şekilde. Burada bir güvenlik bandımız var. Bunu kaldırdığımız vakit kutumuz iki farklı şekilde geliyor. Buradan çekerek çıkartıyoruz ve kutumuzun içerisinde başka herhangi bir şey yok. Ve böyle bir kutu karşılıyor bizi. Yine aynı şekilde Philip Essential yazımız ve Kabartma bir şekilde desen eklemişler. Şimdi şu şekilde kaldırdığımız vakit direkt biz zaten Bluetooth hoparlörümüz karşılıyor. Şimdi öncelikle kutu içeriğini bir çıkartacağım, ardından hoparlörümüze geleceğiz hoparlörümüz. Bu şekilde JBL. Bunu şimdilik bir kenara koyuyorum. Kutumuz içerisinden bir adet mikro USB kablomuz çıkıyor ve kutumuzun normalde burası çıkmıyor ama biz <gülüyor> biraz zorladığımız için burası çıktı. Normalde burası kutuya yapışık ama biz bunu şu şekilde kullanıyoruz. JBL'imiz yani hasar almasın diye bu şekilde bir çözüm ürettik çıktıktan sonra bu şekilde kullanıyoruz. Ve kutu içerimizde başka herhangi bir şey yok zaten kartonunu görüyorsunuz. Şimdi kutumuzun bu Philip Essential yazan ile başlamak istiyorum. Şuradan açılıyor kutumuz ve içerisinden birkaç tane belge çıkıyor. Birkaç tane değil bayağı çıkıyor. Kutumuz içerisinde başka hiçbir şey yok zaten buradan da gözüküyor. Yine bunun üzerine işte çocuklardan uzak tutun tarzı ibareler mevcut. İngilizce, Korece yazılmış. Burada bir adet flip kullanma kılavuzu büyük ihtimalle. Evet hızlı başlangıç kitabı şu şekilde açılıyor. İçerisinde bayağı bir dil var. Neredeyse tüm dilleri koymuşlar. Onun içerisinden şöyle Çince bir şey çıkıyor. Ne olduğunu çözemedik çünkü. <gülüyor> Buraya bir ünlem işareti koymuşlar. Büyük ihtimalle bunun içerisinde önemli bilgiler var. Bunda da yani bunun içerisinde de yine klasik hiçbir Türk halkının okumadığı yazılar mevcut. Yine şöyle bir kağıdımız var. Bu da yine aynı şekilde kimsenin okumadığı garanti belgesi. Garantilik bir durum olursa zaten bu belgelere pek bir ihtiyaç yok aslında. Firma otomatik garantiye karşılar diye düşünüyorum. JBL gibi bir firma. Şimdi şarj kablosundan bahsedecek olursam. Şarj kablosunu çok güzel dizayn etmişler bana kalırsa. Çünkü tip A bu mikro USB olarak geçiyor kablomuz. Fakat tip A bölümünü çok güzel yapmışlar. Çünkü Normalde bizim bildiğimiz tip A'larda ya sağ tarafında ya da sol tarafında beyaz veya mavi bir plastik bir aparat olur. Bu da hani tip A'yı nasıl takacağımızı belirler. Fakat bunda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem burası boş hem de burası boş. Ve ortada ince bir şekilde şu an kamera tam odak yapmıyor ama ortada ince bir şekilde plastiğimizi koymuşlar. Bu da ne oluyor? Type C gibi düşünün. Ne türlü takarsanız takılıyor. Micro USB kablomuzda ucunda. Şu şekilde çıkartıyorum. Ve kablo bence gayet kalın ve sağlam. 1 metrelik bir kablomuz var. Turuncu bence gayet güzel olmuş. Turuncu detaylara ben bayılıyorum. Siyah turuncu detaylara. O yüzden benden geçer notu aldı şarj kablomuz. Şimdi JBL'imize gelecek olursak. Şimdi sizlere biraz teknik detaylarından bahsetmek istiyorum. JBL'imiz 16 Watt'lık güç girişine sahip. Yani toplam gücü 16 Watt değerinde ve kablolu ve kablosu kullanabiliyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim şurada şöyle göstereyim. Şurada AUX girişimiz mevcut yanında da her şarj girişimiz mevcut. Ve görmüş olduğunuz gibi kapak bayağı kalın ve ucuna plastik döşemeleri yapmışlar. Su geçirmemesi için. AUX kablosunu, AUX kablonuzu taktığınız vakit kablo olarak da kullanabiliyorsunuz. ile Bluetooth 5.0 destekliyor ve suya dayanıklılığı var. Kulaklığımızın iki farklı modu var. Güçlü bas ve otomatik kapanma modları var. Yani otomatik kapatmamız şu şekilde çalışıyor. Hiçbir bağlantı olmadı vakit. Örnek veriyorum telefonunuzdan Bluetooth kapattınız. Fakat JBL'inizin Bluetooth'unu kapatmayı unuttunuz. Yarım saatli kendi bekleme süresi oluyor. Yarım saat sonra otomatik olarak JBL kendini kapatıyor. Şimdi güçlü bas modumuz ise şöyle oluyor. Örnek veriyorum. Tofaş'ta gider giderken dinlenecek müzikleri açtınız. baslı şarkıları. Son ses açtığınız vakit eğer JBL o gücü veremeyecek seviyeye ulaştığı vakit otomatik olarak kendisini kapatıyor ve restart atıyor. Yeniden başlatıyor. Yeniden başlattığında ise normal modla açılıyor. Yani tekrardan bas modunda açılmıyor. Fakat işte o şarkıları düşük seste, kısık seste dinlediğiniz vakit JBL'imiz pil bitene kadar çalışıyor. Fakat son ses aldığınız vakit eğer JBL'imizin gücü yetmezse otomatik olarak kendisine restart atıyor ve otomatik normal modda JBL'imiz tekrardan açılıyor. Bluetooth'a bağlanıyor. Hoparlörümüze stereo ses sistemi var. Tabii ki de 7.1 ses sistemi beklememek lazım. Gidip de hoparlörle oyun oynamazsınız diye düşünüyorum. 16 Watt toplam gücü var. Yani 16 Watt'dan kastım 16 Watt. Burası 16 Watt burası. Yani toplamda... İki tarafımızda 32 wattlık bir güce erişiyor hoparlörümüz. Ürünümüzün yani JBL Flip s dahili bir mikrofonu maalesef ki bulunmuyor. Flip 4'te dahili mikrofon bulunuyor. Ürünümüzün derinliği yani derinlikten kastım buradan aşağıya olan kısmı yani şu kısım 64 mm. Genişliği ise yani uzunluğu ise 169 mm yani 17 cm'lik bir genişliğe sahip. Şimdi ürünümüzü sizlerle birlikte bir açalım. Şimdi ürünümüzün şuradaki tuşlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi bu butonumuza bastığımız vakit örnek ürünüm benim telefonuma bağlı. Şu şekilde göstereyim Şu anda tabi hopalolojik değil. Örnek ürünüm benim telefonuma bağlı fakat arkadaşım gitti kendi telefonla bağladı ardından ben o telefondan çıkmak için o telefonun bölü üstüne kapatmama gerek yok yani bu tuşa bastım vakit bağlı olan telefondan otomatik olarak çıkış yapıyor ve yeni cihazları aramaya başlıyor hemen bir yanında ses kısma tuşumuz ses arttırma tuşumuz ve durdurma tuşumuz var iki defa bastığımız vakit ard da da diğer şarkıyı atlıyor Burada 5 kademeli yani 5/1 sisteminde yapılmış şarjımızın ne kadar kaldığını buradan öğrenebiliyoruz. Şimdi JBL kutuda da bize 10 saatlik bir pil ömrü sunuyordu. Tabii bu JBL'in kullanımıyla da alakalı. Öneriyorum kısık sesle kullanırsanız 11 saate de çıkabilir. Yani full yüksek sesle kullanırsanız 6-7 saatte de inebilir. Demiş olduğum gibi bu kullanıma bağlı. Buradan her bir nokta azaldığı vakit JBL'imizden 2 saat gitmiş oluyor. Yani pil hesabını öyle yapabiliriz. Çünkü internette olsun, kutuda olsun bunun kaç miliamper olduğunu bir türlü bulamadım. Şimdi sizlerle birlikte bir JBL'imizi bir açalım. Bu tuşa bir kere bastığımızda JBL açılıyor. Böyle bir sesi var ve açılırken hafif sizlere hissettiriyor JBL'in açıldığını. Kapanış sesi de yine şu şekilde. Böyle bir sesimiz var. Şu anda JBR'imizin şarjı full. Şu anda bu cihazı daha önce bağlanmış bir telefonu arıyor. Ben bu cihazı daha önce bağlandım. Philips Essential olarak çıkıyor. Bluetooth cihazımıza bağlandığı vakit bu şekilde bir ses çıkartıyor. Şimdi normalde JBL'lerin uygulamaları var. İşte Philips Essential 3, 4, 5 işte Charge 2, Charge 3 yani JBL'in tüm Bluetooth hoparlörünün aslında uygulaması var. Tümü demeyeyim aslında çoğunluğunun var. Çünkü JBL Essential'in uygulaması yok. Uygulamada herhangi bir şekilde Essential'i desteklemiyor. O o yüzden ismini de değiştiremiyorsunuz ama gidip hani kendi cihazınıza isminizi değiştirmek isterseniz Gerçi bu e-okula girip F12'ye basıp notları 100 yapmak gibi bir şey oluyor Hani ben burada mesela sadece JBL olarak kaydedebilirim ama bu sadece benim telefonumda böyle olur Yani cihazın adını komple değiştirebiliyorsunuz Telefiyemeyeceğimiz bir müzik açmak kaydıyla Şimdi arkadaşımın yaptığı bazı beatler var Şimdi o beatleri açacağım telif yememek için Şu anda ses telefonda full fakat JBL'den yine buraya basarak arttırabiliyoruz. <gülüyor> Sesimiz fullendiği vakit JBL bize şöyle bir uyarı veriyor. Yani ses artık sona dayandı. Sesimiz artık sona dayandı. Artık daha fazla bastırma bana diyor JBL'imiz. Şimdi bas modunu almak için bu ses kısma ve ses arttırma tuşlarını 10 saniye ikisini aynı anda basılı tutuyoruz ve Şimdi bas moduna geçiş az önce büyük ihtimalle tam olmadı. Şimdi tekrardan deneyeceğim. Bas moduna geçtiğimiz vakit çünkü bizlere bir uyarı vermiyor. Hani ses açma tuşunda ses sona dayandığı vakit nasıl bu tarz bir ses veriyorsa bas moduna geçtiğimizde böyle bir ses vermiyor. Bunu nasıl anlayacağız derseniz şarkı açıkken 15-20 saniye ikisine basılı tuttuğumuz vakit şarkı böyle bir saniyeliğine bir duruyor. Ardından bası biraz daha şiddetli bir şekilde devam ediyor. Şimdi o şekilde deneyeceğiz. Sizlere daha iyi gösterebilmek açısından. Evet şu anda bas moduna geçişini yaptı. bas da bu şekilde oluyor. Az önce normal modda baslarımız hani tam bu plastiğe vurmazken şu anda vurduğunu hissedebiliyorum. Az çok. Şimdi yapısına gelecek olursak yapısı böyle kumaş bir yapısı var aslında. Sizlere bunun yapısını videoda gösteremeyeceğim ama fotoğrafları var. Şuralarda çıkıyordur büyük ihtimalle. Şimdi JBL logomuz metal ve JBL yine biraz kabartılmış daha doğrusu metalin biraz altına işlenmiş kabarık bir şekilde bence gayet güzel yani çok çabuk sökülecek gibi de durmuyor zaten gidip de burayı sökmeye çalışmayın plastik kalitesi bana soracak olursanız hani gayet güzel bir plastik kalitesi var böyle mat ve elinizi kaydırmıyor plastik kalitesi bence gayet güzel hoparlörleri logonun sağ ve sol tarafında yer alıyorlar yani şu şekilde koyduğunuzda Tam olarak size doğru geliyor. Şuraya doğru döndürdüğünüzde tam olarak karşı tarafa doğru gidiyor. Yine ses aynı netliğinde, aynı tonda yine arka tarafı da yansıtıyor sesleri. O konuda şüpheniz olmasın. Şimdi arkadaşlar, şimdi NCS kanalından bir basbolsuz şarkı açtım ve şu anda bas modunda JBL'imiz. Bu bas modundayken sizlere videonun başında anlatmış olduğum gibi nasıl kendini otomatik güvenli moda koruma moduna aldığını Şimdi sizlerle birlikte göreceğiz bu ışıkları da bilerek bu tarafa doğru çevirdim çünkü kapanıp açıldığını görebilesiniz diye. Şimdi açıyorum müziği son seste. Basmadığını kapatmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Yo şuraya çarpıyor. Ben çünkü şuradan hissediyorum de ilk başta ben elektrik çarpıyor <gülüyor> sandım. <gülüyor> Çok feci bir şekilde baslarımız yan tarafa vurmaya başladı. Ben ilk başta elektrik çarpıyor sandım. Normalde kendisini kapatması lazım ama niye böyle yaptı? Biz de çözemedik. Yani şimdi bu basın tabii volümün şiddetiyle de ilgili bir durum. Fakat biz hani 3-4 defa kullanırken bu başımıza geldiği için bunu da özet anlatmak istedim ama tabii birisine bir şey anlatırken asla olmadığını sizler biliyorsunuz. Şimdi kutu açılımımız ve incelememiz buraya kadar. Şimdi o zaman kapanış Evet arkadaşlar, ürünümüzü inceledik. Umarım ürün hoşunuza gitmiştir veya sizin istediğiniz bir şekilde anlatabilmişimdir. Veya sizin sorduğunuz aklınızda takılan sorulara yanıt verebilmişimdir. Bir videoda aklınızda takılan sorular ortada yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Demiş olduğum gibi tüm yorumlarınızı kağıda alıp cevaplamaya çalışıyorum. Bu haftaki videomuz bu kadardı. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.